Merhaba arkadaşlar. ben Hz. Muhammed. Bugün bu sohbetimizde size yüce kelama atmış, Allahu Teala'nın müzdellediği kulu olan Charles Darwin'den sizlere bahsedeceğim. Charles Darwin, batıda doğmuş Yahudi kafir bir ailenin çocuğuydu. Ama adeta Hz. İbrahim misali Allah'ı kendi yoluyla bulmuş ve onun ilmiyle elbilenmişti. Sohbetimizde sizlere onun Allahu Teala'nın bizi nasıl yarattığını anlatan kitabının bir bölümünü size okumak istiyorum. Kitabımız adı Allah ne güzel yaratmış. allah Teala ne güzel yaratmış kitabı 15 bölümden oluşuyor. Ben size her sohbet bir bölümünü okuyacağım. Evet, birinci bölüm. Allahu Teala. Hayvanları ve bedkileri nazil yaratmış ve yarattıklarının düzenini nazil sağlıyor Hâlâ ahirette bir gün sıkılmış ve ne yapsam, ne yapsam derken, çamurdan böyle değişik, ayaklı birbirlerini yiyen, organizmalardan oluşan etten, kemikten canlılar yaratmış. Her canlı Allah'ın yarattığı ve istediği gibi kalır. Kesinlikle avrumlaşma, değişme olayları gerçekleştirmezmiş. Bu canlıların yanına hayvanları yiyemeyen yani otçullar için bilimsiz, çiçekli, meyveli ve tüm hayvanların bu düz dünyada bakın hemen bölüyorum dikkatinizi çekmek istiyorum buraya. O zamanki teknoloji ile dünyayı yuvarlak sanan insanlar varken dünyanın düz olduğunu anlayabilmiş, hikmeti kalama ermiş bir zat. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Çiçekli, meyveli ve tüm hayvanların bu düz dünyada ciğerlerini besleyecek oksijen döngüsünü oluşturması için bitkileri yarattı. Ey inançsızlar! Hala görmüyor musunuz? Bu düzen tesadüf ile mi oluştu? Bu dağlar kayma hareketleri ile biriken tortuların yükselmesi ile mi oluştu? Şüphesiz ki hayır. Anne, yümeriz elinsme nafs-ı voha. Yani yaratılanlar elbet ki tesadüf değildir. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. Tabii ki ben özet geçtim. Normalde çok uzun bir kitap. Çünkü matmin vakti olmaz diye size özetim. bugünkü sohbatımız sona harmıştır. Hayırlı akşamlar arkadaşlarım.